Psikolojik sorunları yaşayan kişilerin özellikle depresyondaki kişilerin dışarıdan bakan arkadaşları veya yakınları ruh halini nasıl anlayabilirler? Çok güzel bir soru hocam. Çok teşekkür ederim bu sorun için. Çünkü Çok can alıcı bir soru. Can olacağım. alıcı değil evet, mi? Kesinlikle Çünkü kişi... sorularınız da sizin gibi mükemmel <gülüyor> <hocam. gülüyor> Sağ olun teşekkür ederim. Şöyle hocam asıl depresyon kim ve nefret taşır? Hmm. İnsanlar, insanlar içindeki kim ve nefreti bunu beyinle bir savaş şeklinde ortaya koyar. Bir psikanalitik kurama göredir hocam. Evet. Biz bunu bilişsel terapi yöntemiyle çözmeye çalışıyoruz. Depresyonda kişiler bu savaşı verirler hocam. Bu savaşta e, Freud'un dediği gibi it, egolar bir çarpışır hocam. Bu çarpışma sonucunda kim galip gelirse biz ona o savaşmayı dediğim gibi öğretiriz. Kim galip gelirse o yener, o kazanır hocam. Peki Danışanı o arenaya getirebilmeleri için e, o dövüşü, o savaşı kişinin e, kazanabilmesi için onun önce belirtilerini e, hasta yakınları veya danışan yakınları şu şekilde mi gözlemliyorlar? Hani artık eski performansı yoksa, hı hı. bir aydan uzun süren bir e, yılgınlık, bezginlik, hı hı. çök günlüğü varsa arkadaşının işte... E, batsın bu dünya diyorsa hı hı. ne bileyim bir kısmı kendini jiletlemeye başladıysa <gülüyor> devamlı arabesk takılıyorsa evet. e, hı hı. dediğiniz gibi bu bir aydan fazla bir süreçte ise arkadaşı veya aile yakınları psikoloğa götürebilirler. Kesinlikle bu şekilde bizim dediğiniz gibi kapımızı çalarlar bir şekilde onlara biz e, çalıştığım kurumda da yardımcı oluyoruz hocam. Evet. Biz onlara her zaman destek veriyoruz.